17 Şubat 2020, e, Antalya Aksu, doğru. Macun Mahallesi'nde doğru. E, rekor gelişim, doğru. artır rekor gübre. Müşterimiz Halil Hor. Doğru, o da doğru. E, burada domates seralarında rekor gelişim ürünlerimizi, rekor gübre ürünümüzü kullandınız. Doğru. Neler oldu, neler gördük? Önce bir domates topraktan başlayalım. Yukarı doğru gidelim. Bir kısaca özetleyelim. Toprağı hazırlar kattık işte rekor gelişimi. <gülüyor> Ondan sonra da bu burası önce... İki dönüm. İki dönüm. İki dönüm. Ee, bu sırada soba var ama soba yanmıyor. Soba yanmıyor. Sade el yapı. Şöyle, şöyle gösterebiliriz. Üstünde de el yaprak. Soba yok çekili. Sade el yapı. Var ama <gülüyor> kullanılmıyor. Sade el yaprak. Şimdi e, rekor gelişimi tabandan uyguladık. uyguladık. Üstten de e, uyguladık. sıvı Soğuktan yaprak sıvı yaprak gübresini geçen haftaki soğuklardan önce Soğuktan verdik. Kullandık. Neler görüyoruz? Ne gösterdi Vallahi size? Allah şöyle şu tarafa doğru çevir. Şöyle gösterelim. Var. Şöyle Yakın. çevir işte. Benim bir şey söylemem gerek yok. Yani bu tepe sürgünü <gülüyor> devam ediyor. Şey anlamında. Yani, e, biz burada şuna dikkat ettik. Çiçek yani. Çiçeğin tutmasıyla, çiçeğin e, kalitesiyle alakalı, canlılığıyla alakalı. Sayısına alakalı değil. Buradaki çiçek canlılığı hala devam ediyor. Şöyle gösterelim. Şuralardan. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Göstereyim. Bitkinin renk olarak zaten renk, renk alması güzel. Ee, Şimdi e, rekor gübre, sıvı gübreyi verdiğiniz yerde domateste zaten bir parlaklık var, var, var değil var, mi? Var. Görüyorsunuz. Var, var. Yaprak renginde. Var. Şöyle gösterelim. Kamera çekecek onu, kamera gösterecek. Gösteriyor, İzleyin. konuşalım. Hem göstersin. Evet, Şimdi <gülüyor> geçen hafta hava burada 2lere kadar geldi. Doğru. Doğru mu? X2'yi görmüş ve e, ya soba abi, yakınmayan adam, bir yerde. Adam belki bizim konuştuğumuz aklına yatmaz işte, görsün ağacı. Görecek. Şöyle gidelim, <gülüyor> az daha gidelim. ileri doğru. Olur. Halil abi. Aklı yatmayabilir. Şöyle göstere göstere gelelim şuradan. Yani görsün gözünle işte. Bizimle anlatmak istediğimizi görsün. E, aynı şekilde burada da Ay, işte, tepe şey çiçekler. çiçekler. Şöyle Çiçek. yakın gösterelim. Çiçek, çiçeğe de yakın göstersin. Yani burada ikisi e, iki görmüş bir çiçeğin bu şekilde e, devamlı, devam ediyor. Herhangi bir şey olmamış. Şöyle aynı şekilde tepeler yürüyor. Gidelim biraz daha Halil abi. <gülüyor> El laftan 30'luk. Üstteki el laftan bahsediyorsunuz yani, değil mi? 30'luk el laftan. 30'luk. Ee, çeşit olarak, çeşidi de söyleyelim mi? Trent. Trent çeşidi. Hı hı. Ee, dikim tarihi nedir buranın? Valla bunu ben iyi diyecektim ya. Tarihi hatırlıyor musun? Net o tarihini. Yok, yok öyle pek orada. Tarihini, tarihini hatırlamıyorsun. <gülüyor> Şimdi tabanda kullandığımız rekor gelişim burada bitkinin gök saçak sisteminin çalışmasını sağlıyor. Bitki topraktan verdiğimiz her şeyi aldırıyor. Bunları gözlemlediniz. İşte, tamam işte bir şey demek. Sonrasında e, sıvı yaprak gübresi, rekor onu gübreyi kullandık. kullandık. Doğru. E, Doğru. burada bize ne sağladı? Doğru. Kısaca ondan bence bir, birkaç kelime onu söyleyin. Şimdi bizim çiftçimize şöyle bir şey de var. Şimdi adam görüyor işte bunu görüyorsa mesele yok. Ben bir şey, şey söylemeyeyim. Ya. Yakın tarihte <gülüyor> yakın tarihte ee, soğuk olduğu için abi burada soğuktan önce soğuk burlandı. stresini soğuktan önce aldık ha, bitkinin önce. yanmasını engelledi. Soğuktan önce ee, çiçeklerde herhangi bir hasar yok. Şöyle bir net bir canlılık gözüküyor. Şöyle yani gösterelim. Bir, bir, bir biraz yani oldu. şu e, şekilde. Hava iki gündür ısındı. Isındı. Şu an 16-17 derece yani, civarında. Evet. Ee, Halil yani, abi tavsiye eder misin rekor gelişimi rekor gübre sıvı yaprak gübresini Vallahi üreticilere. Işte şimdi ben üreticiye tavsiye ederim adam işte görüyor işte. Bunu görüyorsa kullanır zaten. Değil yani mi? tabii sizin de kendi görüşleriniz bunu önemli, görelim. beyanınız ben, önemli. Ben kullanırım. Bunu da Siz kullanıyorsunuz. E, yani. Durdualım sesini de. Şey anlamında <gülüyor> bunu yapraktan verdik, öbürünü tabandan verdik. Ya bunu işte iki senede bir kullanacağım ben. Şimdi e, tabandan verdiğimiz tamam. iki senede bir öneriyoruz. Senede Yaprak için olanı sezon boyunca dört ya da beş kere kullanabilirsiniz. Alacak bir Bitki stresini... Ee, engelleme, çiçek, mevcut çiçeğin korunması, bitkinin çalıştırılması, yaprağın, mevcut yapraktaki enerjinin ve gıdanın meyveye, doğru, domatese doğru, geçmesi doğru, ya da herhangi doğru, bir doğru. yetiştirilen bitkiye geçmesini sağlıyor. Bir litre yetiyor o zaman sezonda. Yetiyor, bir aşağı diye. yukarı yeterli geliyor. Ee, biz teşekkür ederiz Ali abi, Seranı gezdirdin. Az şimdi önce sağ. biz başka bir seraya da gittik. Doğru. Aynı çeşit. Doğru. Orayla bura arasında nasıl bir fark var? Ya şimdi... İsim vermeden söyleyin, yani gittik gezdik. Fark var tabii canım, fark var. Yani öncelikle renk fark farklı, var, çiçek tutum var, farklı, var, tepe var, sürgünü, var, her şey farklı. Var, var, Oradan var. tüm seyircilere selamlarımızı gönderiyoruz. Var. Herkese hayırlı işler. Sağ olun. <gülüyor> Bereketli olsun.